Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ee, yeni yılla birlikte hisse analizleri üzerine biraz daha e, yoğunluk vereceğimi ifade etmiştim. Türk Hava Yolları, Kozal ve Arçelik ardından bugün ise sizlere Aselsan hissemizi analiz etmeye çalışacağım. Bu konuda dün gece sizlere belirttiğim gibi bir anket yayınlayacağımı söylemiştim. Hangi hissenin analizi yapılmasını daha çok arz ediyorsunuz şeklinde. Ee, bu anket sonucundan e, çıkan bir hisse Aselsan. Ama anket saat 12 civarlarında baktığımda Aselsan'ın önde olduğunu görmüştüm ve ben de hazırlıklara başlamıştım. Fakat anketin bitimi itibariyle Kardemir hızlı bir atak yapmış ve Kardemir anketin lideri çıkmış durumda. Ama ben hazırlıklarımı Aselsan üzerinde yaptığım için bu konuda özür diliyorum. Şu anda Aselsan'ı analiz edeceğim ancak söz vermiş olayım yarın gece ise mutlaka Kardemir hissesinin analizi üzerinde çalışacağım. Değerli arkadaşlar, yasal uyarımızı biliyorsunuz, okudunuz ve ASALSAN için derhal ilk bakış açımız olarak e, takas analizine geçiyoruz. Biliyorsunuz takas konusuna çok önem vermekteyim. Yatırımcıların, e, etkin yatırımcıların alım ve satımları, davranış şekilleri e, hisse senetleri üzerinde, hissenin yönü üzerinde çok etkili olmakta. Sevgili arkadaşlar... Aselsan için şöyle bir 3 aylık bir tablo oluşturduğumuz zaman bir10 tarihi itibariyle Aselsan'da City yabancının %20.60'lık pozisyonu olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle en son kapanış verileri itibariyle ise Aselsan'da City yabancı payının 16.80'e gerilemiş olduğunu görüyoruz. Yani yaklaşık 4 puanlık %4'lük bir geri çekilme olmuş. Elinde 60 milyon hisse var iken bu 49 milyon 300 seviyelerine yani 11 milyon civarında bir satış yaptığını görmekteyiz e, Eylül ayından itibaren bu süre içerisinde. Diğer taraftan ASELSAN'da etkili olan yabancı kurumlardan dört yabancıya baktığımız zaman ise bir e, 10 tarihinde bir Eylül tarihinde elinde pardon bir Ekim tarihinde yüzde bir paya sahip iken şu an itibariyle bu payının %15'e ulaştığını görüyoruz. Yani %7'lik bir artış yaşanmış. Burada %35 milyon civarında bir pozisyonu var iken 44 milyona çıkmış. Çok net olarak anlaşılmakta ki City yabancı tarafından satılan 10-11 milyon lot civarındaki hisse Dövçe yabancı tarafından karşılanmış. Yani iki yabancı arasında bir alışveriş gerçekleşmiş. Birazdan... Bu iki yabancının birbiriyle olan alışverişini, daha doğrusu birbiriyle alışveriş derken sanki anlaşmalı bir işlem yapıyorlarmış anlamı çıkmasın. Burada city yabancının sattıkları ölçe yabancı tarafından karşılanmış. Net ve objektif olarak böyle değerlendirmek gerekiyor. Ancak önemli olan husus şu ki bir yabancının sattığını bir diğer yabancı alım yönünde değerlendirmiş. Yani bu tablo hissenin çok daha fazla gerilemesine, Engel olan bir durumdur veya e, bir başka yabancı tarafından karşılanmış olması hissenin daha da düşük seviyelere gerilenmesine yönelik bir engel oluşturma e, anlamını da ifade etmek bakımından mümkündür. Sevgili arkadaşlar Aselsan için e, genel olarak yabancı takasının bu durumda olduğunu bu 3 aylık süre içerisinde bu durumda olduğunu görüyoruz ama bir de şu açıdan bakalım Aselsana. Aselsan son günlerde e, neler oluyor Aselsan'da? Bu durum içi, için ise arkadaşlar yeni yılın ilk işlem günü olarak e, ayın ikisini ve şu anki ayın 17'si yani 15 günlük veya 2 haftalık süreci dikkate aldığımız zaman Aselsan'da biraz önce ifade etmiş olduğum gibi Dövçe Yabancı tarafından 11.755.000 lotluk bir alın gerçekleşmiş. Ve City Yabancı'nın ise bu tarihler arasında 2019 yılı itibariyle 10 milyon lot civarında bir alımının, pardon bir satışının olduğunu görmekteyiz. Ee, zira ayın ikisi itibariyle City Yabancı'nın %20.26'lık pozisyonu varken 16.80'e düşüyor. Ve e, Dörçe Yabancı'nın ise ayın ikisi itibariyle %11 civarında olan pozisyonunun %15'e çıktığını görmekteyiz diğer aracı kurumlar bakımından çok önemli bir farklılık olmamış. Diğer kurumlara bakalım, ilk 5 kurumun dışındaki kurumlara baktığımız zaman ise 132 milyon civarında bir rakam görmekteyiz. E, son durum olarak 130 milyona gerilemiş. Dolayısıyla kütüp yatırımcılarında, e, bir, daha doğrusu City yabancı ve Dölçe yabancı arasındaki alışverişte City yabancıları, e, İlk 5 kurum dışındaki e, şeylerin e, aracı kurumlarında veyahut da yatırımcılarında bir miktar e, ellerindeki pozisyonu ilk 5 kuruma kaptırdıklarını söylemek mümkün olacaktır. Değerli arkadaşlar, Aselsan'da önemli olan yabancı takasını incelerken mutlak suretle, daha doğrusu Aselsan takasını incelerken mutlak surette yabancıların ne yaptığı konusuna çok büyük bir önem vermek durumundayız. Çünkü Aselsan'da özellikle Kasım 2017 tarihinde 47 seviyelerine ulaştığı zaman o noktadan itibaren başlayan çok yoğun yabancı satışları olmuştu ve Aselsan'da birçok yatırımcı Aselsan ZD olarak tanımlayabileceğimiz şekilde yüksek maliyetlerle bekleme konumuna geçmiş bir anlamda mecburen bekliyorlar. Zira bu maliyetlerine ulaşması şeklinde bir hedefleri bulunmakta. Aselsan elde etmiş olduğu ihaleler, kazanmış olduğu ihaleler, projeleri ve bilanço yapısı itibariyle son derece güçlü ve son derece cazip görünen bir hisse senedi, bir şirket özelliğinde. Dolayısıyla bu güveni hak etmiyor mu? Elbette ki hak ediyor. Ancak bu hisse senedinin son dönemlerde, son bir yıldır çok Hantal bir konumda olması yatırımcıyı ciddi şekilde bezdirmekte. Ne zaman ki ne zaman ki yabancıların kararlı ve istekli bir şekilde alım yaptıklarına tanık olabilir isek eğer işte o zaman ASELSAN'da bir hareketin başlamış olabileceğini düşünebiliriz. Şu anda olduğu gibi biri satarken Aynı miktarı diğerinin alması dostlar alışverişte görsün misali benzer miktarlarda alım ve satımların gerçekleşmesi ASELSAN'ın takasında bir sinyal üretmemekte. Her iki yabancının da ki buna iş yatırımı da eklemek gerekiyor iş yatırımı da ASELSAN üzerinde etkili olan aracı kurumlardan birisi bunların katılımıyla. İstikrarlı bir alım, istikrarlı bir takas artışını ne zaman görebilir ise işte o zaman Aselsan'dan umutlanmak mümkün olabilir. Bana şu anki tablo biri satarken diğeri bu satışları karşılamış. Evet bu satışların karşılanması oldukça olumludur. Aselsan'ın daha düşük seviyelere gelmesinin engellenmesi bakımından. Ama Aselsan'ın yukarı gideceği, önemli bir yukarı irmeye yakalayabileceği hususunda herhangi bir sinyal vermemekte. Takas analizi bakımından. Teknik duruma bakacak olursak değerli arkadaşlar teknik pozisyon itibariyle görmekte olduğunuz gibi Aselsan 47'ler seviyesinden 20'ler seviyesine doğru çok sert bir gerileme yaşadı. Ve bu gerileme ardından şurada görmekte olduğunuz %23.6 Fibonacci seviyesinin etrafında aylardır devam eden bir salınım içerisinde. Kimi zaman bu seviyenin aşağısına iniyor, kimi zaman üzerine çıkarak bir sonraki hedefi olan 30 seviyesine doğru yaklaşım gösteriyor. Ama son aylarda, son haftalarda en yoğun olarak görmüş olduğumuz tablo genel olarak 27'ler seviyesine, 27-28 aralığına yaklaşımlarda 30 seviyesine gidiyormuş gibi bir görüntü oluşturduktan sonra sert bir satış dalgasına maruz kalmakta. Ee, çok net olarak şu görülmekte arkadaşlar. 25 seviyesinin aşağısına inişlerde 23'ler 23, 23 seviyelerinden bir tepki buluyor ama 27 geldiği zaman da 30 seviyesini görmeden geri dönüş yaşıyor. Bu aradaki 23 buçuk 27 buçuk 28 arasındaki %15-20'lik bir marjı birileri trade etmek al-sat yapmak amacıyla kullanmakta. Bunu net bir şekilde işlemlerden gözlemleyebiliyoruz. ASELSAN ne zaman bu içinde bulunduğu sıkışık banttan kurtulabilir? Öncelikle 23.6 olarak tanımladığımız 25.62 seviyesinin üzerine çok net bir şekilde çıkabilmeli ve bu seviyeyi çok ciddi bir destek haline getirebilmeli. Ve tabii ki esas önemli mevzu şuradaki görmüş olduğunuz 30 seviyesi bir direnç konumunda bulunuyor. Şu bölgede olduğu gibi bu direnç zorlanmış ama aşılamamış. Bu direncin aşılması gerekiyor. Ama bana göre en kritik direnç 30 ila şuralara sizlere tanımlamış olduğum gibi 29-70 yuvarlak olarak 30 diyelim 30 ila 33 bölgesindeki direnç bölgesinde Aselsan'ın nasıl bir tavır sergileyeceği yani bu bölgeye ulaştığı zaman bir satış baskısını artacak yoksa Aselsan da artık teknik olarak da e, işlerin düzeldiği Aselsana yönelik olarak o beklenen hareketin başladığı şeklindeki bir algıyla hareketlilik mi başlayacaktır? En önemli nokta 30 seviyesi ile 33 seviyesi arasındaki Aselsan'ın hareket tarzlarıdır. Şu an bu bölgeden uzak durumdayız ama olası bir hareketlilikte 25-60 üzerinde kalıcı bir görüntü olup da 30 direncinin zorlandığı anlarda eğer 30 direnci aşılır ise her şey yoluna girdi gibi bir rehavete e, kapılmak e, değil. Bu 30-33 arasındaki bölgeyi çok yakından izlenmek, izlemek gerektiğini düşünmekteyim. Sevgili arkadaşlar ee, bir de canlı grafikler itibariyle bakalım. Haftalık grafiğimizi az önce sizlere izah ettim. Şurada görmekte olduğunuz bir kırmızı eğrimiz var. Bu kırmızı eğrimiz 21 haftalık hareketli ortalamayı temsil etmekte. Ve gördüğünüz gibi Asersan çok uzunca bir dönemdir. Çok uzunca bir süreçtir yani 2014'lerden itibaren diyebileceğimiz 2013'lerden diyebileceğimiz bir süreçte bu 21 haftalık ortalamasının üzerinde kaldığı süreçte oldukça olumlu bir seyir içerisinde olmuş. Ne zaman ki bu 21 haftalık ortalama aşağı kırılmış bu durumda Aselsan'da işler tersine dönmüş. Şurada görüyorsunuz 21 haftanın üzerine çıkılmak istenmiş ama ardından yine aşağı inişler olmuş. Yani manzara şu arkadaşlar. Aselsan 21 haftalık ortalamasının aşağısına indiği zamanlarda genellikle bir tepki isteği içerisinde oluyor. Eğer ki Aselsan'daki hareketliliği e, takip etmek gibi bir düşünceniz var ise yani ASELSAN'ın şu seviyeden alıp da işte atıyorum 40'lara 50'lere vesaire gibi uzun vadeli bir bakış açınız yok. ASELSAN'daki kısa vadeli fiyat hareketlerinden istifade etmek gibi bir trade mantığınız var ise 21 haftalık ortalamayı yakından izlemenizde yarar bulunuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 21 hafta aşağı kırıldığı zaman oldukça sert hareketler söz konusu olabiliyor ama bu seviyeye yönelik tepkiler olabiliyor. Bu seviyenin üzerine hafif çıkışlar olsa bile tekrardan geri dönüş oluyor. En azından geri çekilmelerde 22.50-23.50 bandı dikkate alınmak ve buradan gelebilecek olan bir tepkinin tekrardan 21 haftalık ortalamayı zorlayan bunu aşmak gibi bir niyet içerisinde olabileceği düşüncesi ile Aselsan hissesini izleyebilirsiniz. Şu an Aselsan'ın 21 haftalık ortalaması 25.24 seviyesin, 29 seviyesinde bulunmakta ve Aselsan'ın son kapanışı ise 23.72. Bu ifade etmiş olduğum unsurlar dahilinde, Aselsan'ın tekrardan 25 29daki bu 21 haftalık ortalamasını zorlayan bir eğilim içerisinde bugünlerde böyle bir eğilim gösterebilmesi ihtimal dahilindedir, teknik ihtimal dahilindedir diyebiliriz. Bu ise arkadaşlar bu grafiğin ise Aselsan'ın günlük e, grafiğidir ve Aselsan için 30'lara yaklaştığı seviyelerden başlayan geri çekilmeyle yani son dönemlerdeki son birkaç aylık sürecin dip ve tepe noktalarını referans almak kaydıyla bir Fibonacci Açı çalışması yapılmış ve bu çalışmaya göre ise arkadaşlar 23.6 seviyesinin e, Fibonacci seviyesinin 23.77 e, direnç noktasını oluşturduğunu görüyoruz ve bugün ASELSAM 23.76 seviyesini gördükten sonra bu direnç seviyesine bir e, adım kala e, geri dönüş yaptı ancak bu geri dönüşü 23.72 seviyesine kadar yani bu dirence çok yakın bir noktadan kapanış gerçekleştirdi. Dolayısıyla bu dirence çok yakın bir kapanış gerçekleştirmesi nedeniyle Asersan'ı yakından izleyebiliriz. Şu anda endeks ve piyasa koşullarının da olumlu olduğu her ne kadar öncelik bankalara veriliyor olsa da bankaların ardından sanayi hisselerine yönelik de bir ilginin oluşabilme ihtimalini dikkate almak şartıyla bu 23.77 bölgesindeki seviyesindeki direncin aşılarak şu noktaya yani 38.2 24.50'ye ardından da 25 seviyesinin üzerine az önce sizlere belirtmiş olduğum e, Şuradaki Evet Şuradaki haftalık hareketli ortalama seviyesi olan 25-29 seviyesine doğru bir yönelim mümkün olabilir Arkadaşlar bu yönelimler mümkün olabilir derken zorlanabileceği direnç noktalarını sizlere veriyorum Eğer vermiş olduğum bu direnç noktalarında bir zorlama yaş zorlanma yaşanmıyorsa... Zorlanma yaşanma ihtimali vardır ama eğer yaşanmıyorsa bu direnç aşılıp da destek konumuna geliyor ise bir sonraki hedefinin ne olabileceği sorusunun yanıtını sonraki direnç hedefimiz verecektir. Şuradaki 23.77'nin aşılması ve buranın bir destek haline gelmesi durumunda 24.51 ve buranın da aşılması durumunda ise 25.11-25.30 bölgesini yakından takip etmek gerekli olacaktır. Yarın için Aselsan'ın pivot seviyelerine bakacak olursak 23.72 ile kapanışını gerçekleştirdi. Eğer çarşamba, pardon perşembe günü itibariyle Aselsan 23.64 pivot seviyesinin üzerinde kalır ise olası geri çekilmelerde 23.50'nin aşağısına gelmek istemeyen bir görüntüyle tekrar 23.60'ın 64'ün üzerine çıkacak olursa ilk dikkat edilmesi gereken nokta 23.93. Ardından 24.06 ve sonrasında ise 24.35 pivot e, direnç hedefleri olarak gözlenmiş, e, hesaplanmış durumdadır. Sevgili arkadaşlar, e, ASELSAN'la ilgili olarak birkaç e, pratik bilgiyi şimdi sizlere aktarmaya çalışayım. Evet, ASELSAN değerli arkadaşlar günlük pivotlarını sizlere arz ettim. ASELSAN son olarak 4.8 milyonluk bir para girişi yaşamış durumda son kapanışı itibariyle. Haftalık e, pivot verilerine baktığımız zaman 23.22 seviyesi üzerinde e, kalmasının e, önemi üzerinde durulmuş. 23.79, 24.32 ve 24.90, 24.89 seviyeleri ASELSAN için önemli e, dikkat edilmesi gereken haftalık bakış açısıyla pivot seviyesinin hesaplamış olduğu değerlerdir. Bu arada... Borsapivot.com sitesinin teknik formüllerinin hesaplamış olduğu sisteme göre ise kısa vadeli sisteme göre ise arkadaşlar ASELSAN bugün itibariyle teknik görüntüsün, teknik indikatörleri adına, kısa vadeli teknik indikatörleri adına bir e, olumlu sinyal üretmiştir 23.72 seviyesinden. Ancak kısa orta vadeli diyebileceğimiz, e, bu çok kısa vadeli göstergelerdir, kısa orta vadeli diyebileceğimiz göstergenin, yapmış olduğu hesaplama için yine aynı stenin verilerinden alıyorum. 31 gün önce 26-29 seviyesinden bir SAT sinyali, olumsuz bir sinyal üretmiş. Tekrar ediyorum bu bir tavsiye değildir sadece bir teknik sinyaldir. 26-29 seviyesinden olumsuz konuma geçmiş ve bu olumsuzluk hangi seviyeye kadar devam etmiş arkadaşlar? 22-50 seviyesine kadar devam etmiş. %15 civarında maksimum bir getiri oluşturabilmiş kazanç kayıptan korumak anlamında, son durum itibariyle ise vermiş olduğu son sinyali esas alınmak kaydıyla %10 civarında bir kayıptan korumuş görünmekte. Değerli arkadaşlar, bu açıklamaların asla bir yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını, ve tamamıyla mevcut bir hissenin teknik ve takas görünümünü o anki e, finansal koşullar itibariyle sizlere arz etmekten ibaret olduğunu tekrar hatırlatmış olayım. Bu analiz yapılırken istifade edilen kaynaklar Matrix programıdır ve bunun yanı sıra az önce tablolarda göstermiş olduğum gibi pivot değerleri veyahut da teknik sinyaller, teknik formüller olarak sizlere görsellerini yansıtmış olduğum sitenin ismi pivot.com sitesidir. Buradan bu alıntılar yapılmış durumdadır. Gün içerisinde anlık yorumlar yapabiliyorum veyahut da e, belli hisselerin e, ilginç önemli konumları hakkında veya endeksin kritik değerleri hakkında bilgiler aktarabiliyorum. Bunları takip etmek isterseniz de arkadaşlar Twitter adresi ethalutcanberktir. Bu arada eklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilmek istiyorsanız bir gecikme yaşamak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olmanızı rica ediyorum. YouTube abonelikleri biliyorsunuz herhangi bir ücret dahilinde değildir. Sonsuz teşekkür ve saygılarımla hoşçakalınız. Sözümü bir kez daha hatırlatıyorum. Kardemiri bekleyen arkadaşlarım için özür diliyorum. Yarın akşam mutlak surette de Kardemir hissesini analiz edeceğim. Hoşçakalınız efendim saygılarımla.